Tekrar merhabalar. Biliyoruz ki bir firmanın sermayesini arttırmasının iki yolu var. Bunu para ödünç alarak yapabilir, yani borçlanarak ya da hisse senetlerini satarak, yani diğer insanların bu şirketin bir kısmına ortak olmasını sağlar. Ve hisse seneti satışından sağlanan bu tutara da öz sermaye veya öz kaynak diyoruz. Menkul kıymetler ve bir menkul kıymet cinsi olan hisse senetleri. Hisse senetleri muhtemelen aşina olduğunuz bir kavram ama belki detaylı bilginiz olmayabilir. Hisse senetlerinin ne olduğunu bildiğinizi varsayalım. Peki, menkul kıymet ne anlama geliyor? Menkul kıymet, ortaklık veya alacaklılık hakkını belgeleyen bir kıymetli evrak. İkinci elde alınıp satılabiliyor. Öz kaynaktan bahsediyorsak, yani şirkete konulmuş olan sermayeden bahsediyorsak, bu durumda bahsettiğimiz menkul kıymet cinsi hisse senetleri oluyor. Eğer şirketin borçlanmasından bahsediyorsak buna ilişkin menkul kıymetse bono ve tahviller oluyor. Şimdi biraz açıklayalım. Şimdi hayali bir şirket için bir bilanço yapalım. Geçtiğimiz videoda Socks.com diye hayali bir şirket olsa demiştik. Böyle bir şirketin gerçekten olduğu konusunda beni uyardılar. Gerçekten internette çorap satmak için kurulmuş böyle bir şirket varmış. Hiç de fena fikir değil aslında. Neyse, bugünkü hayali şirketimize koyacağımız ismi şimdi birazdan düşünürüz. Şimdi bir bakalım. Aktiflerim burada. Şirketin aktifinde neler yer alıyordu? Şirketin mevcut ve gelecekteki varlıkları. Ama şu an bilançonun aktif tarafının üzerinde durmayacağız. Bilançonun pasifiyle ilgileneceğiz. Şimdi şuraya şirketin öz sermayesini çizelim. Bu da sattıkları hisse senedi olsun. Diyelim ki 10 milyon adet hisse senetleri var. Ve bir de borçlar var. Şirketin kullanmış olduğu krediler ve diğer finansal yükümlülükler. Bilanço'nun pasif tarafında aslında krediler ve öz kaynak dışında başka finansal yükümlülükler de olur ama şimdilik bunları dikkate almıyoruz. Bu borç. Kahverengi ile çizelim. Yani borcumuz var. Aktif tarafına varlıklar için bir rakam belirleyelim. Diyelim ki bu şirketin varlıkları 10 milyon dolar olsun. Ve diyelim ki borcumuz da 6 milyon dolar olsun. Bu durumda, şirketimizin öz sermayesi ne kadar olur, diye bakalım. Bunu şöyle düşünebilirsiniz aslında. 10 milyon dolar varlığım ve 6 milyon dolarda borcum varsa, şirket sahiplerine olan borcum, yani şirketin sahiplerinin buraya yatırdığı kaynak ne kadar? Aradaki fark, şirketin sahiplerinin koyduğu sermaye. Bu da 4 milyon dolar. Bu 4 milyon doları değişik ortaklar şirkete sermaye olarak koymuş olabilir. Hissederler çok sayıda kişi veya kurum olabilir. Neyse bu şirketimizde 10 milyon adet hisse senedi var. Yani elinde bu şirketin hisse senedini bulunduran herkes bu 4 milyon doların 1 bölü 10 milyonuna sahip. Ölersek ne çıkacak? Hisse başına 0,40 dolar 40 cent eder değil mi? Kısacası hisse senedi dediğimiz şey bu. 10 milyon pay dediğimizde 10 milyon adet hisse senedi olduğunu söylemiş oluyoruz. Şimdi borç konusu da bir ayrı ilginç. Borç almanın birçok yolu var. Ve tabii aslında öz sermayeyi arttırmanın da birçok yolu var. Ve bu mutlaka satışla olmak zorunda değil. Yine de sermaye arttırmak için genelde izlenen yol hisse senetlerinin satılması. Aklınıza başka yöntemler de gelebilir. Mesela öncelikli hisse senetlerinin ihraç edilmesi gibi. Bunlara imtiyazlı hisse senetleri dediğini dendiğini duymuşsunuzdur. Tabi burada şunun da altını çizmeliyiz. Bu anlattıklarımız Amerika'daki uygulamalar. Aslında anlattığımız temel yapılar her ülkede geçerli ama burada anlattığımız Amerika'daki uygulama. Ama yine de kanunlar, mevzuat, düzenleyici kurumların öngördüğü uygulamalar, kısacası kurallar diyelim, bir ülkeden diğerine tabii ki değişiklik gösterebiliyor. Örneğin bu imtiyazlı hisse senetleri her ülkenin mevzuatında yer almıyor olabilir. Evet, neyse, basite indirgersek her ne çeşit olursa olsun, aslında yaptığınız hisse senedinin satılması. Borçlanma konusuna geldiğimizde durum biraz farklılaşıyor. Borç, mesela banka kredisi şeklinde olabilir. Yani bankaya gidersiniz, 6 milyon dolara ihtiyacım var dersiniz ve banka size kredi açmaya karar verir. Ve oturursunuz, kredi faiz oranlarını konuşursunuz. Ana parayı ve faizleri hangi zaman ödeyeceğinizi gösteren geri ödeme planı üzerinde el sıkışırsınız. Yani ticari krediler için de konut kredilerine benzeyen bir prosedür uygulanıyor aslında. Veya banka size farklı bir geri ödeme planı da önerebilir. Mesela 5 yıl boyunca sadece faizi ödeyin, ana para borcunuzu 5 yılın sonunda bir seferde kapatın diyebilirler. Ya da farklı bir kredi türü de önerebilirler. Sonuçta borç almak için burada kullanacağınız yöntem banka kredisi almak. Kredi limiti konusundan da kısaca bahsedelim. Bunu bankaların şahıslara verdiği kredi kartlarına benzetebilirsiniz. Banka bir şirket için kredi limiti tahsis ediyor. Yani şirketin bilançolarını, işleyişini inceliyor ve şu koşullar altında size bu rakama kadar kredi verebiliriz ve bunu şu tarihe kadar ne zaman isterseniz kullanabilirsiniz diyorlar. Bankadaki kredi limitinizi kullanmayabilirsiniz veya ihtiyacınız olursa bankadan hemen kredi kullanabilirsiniz. Borç almanın en önemli bir diğer yolu da tahvil ihraç etmek ihraç etmek aslında satmak anlamına geliyor. Ama tahvil çıkarmanın ve satmanın düzenleyici otoriteler tarafından belirlenmiş özel kuralları, koşulları var. Dolayısıyla finansçılar hep ihraç etmek tanımını kullanırlar. Tahvil ihracında yaptığınız şey bunları yatırımcılara satmak, yani halktan para topluyorsunuz bir anlamda. Bir grup insandan borç alıyorsunuz. Yaptığınız şu, diyelim ki, 6 milyon dolardan bahsediyoruz ve 6 bin tane tahvil olduğunu varsayalım. 6 milyon dolar bölü 6 bin adet tahvil, sonuç ne ediyor? Bin dolar ediyor, değil mi? Yani 6 bin tane ve her biri bin dolar değerinde olan tahvilden bahsediyoruz. Tahvillerin nasıl gözüktüğünü bir hatırlayalım. Tahvilimiz bu olsun. Tahvilin üzerinde nominal değeri yazıyor. Hayali şirketimizin ismi de XYZ olsun. Ve bu da XYZ şirketinin çıkarttığı tahvil. Bu tahvilin nominal değeri 1000 dolar. Tahvil aslında bu XYZ şirketinin verdiği sana borçluyum belgesi. Eğer bu tahvillerden biri benim olsaydı bu XYZ şirketinin bana gelecekte bir gün 1000 dolar ödeyeceği anlamına geliyor. Gelecekte bir gün Kısmını düzelteyim, aldıkları borcu geri ödeyecekler. günün teknik ismi vade. Tahvilin vadesi. Ve tahvilin vadesi geldiğinde bana 1000 dolar ödeyecekler. Diyebilirsiniz ki, ana parayı geri ödemeleri güzeldi. Bugünden vadeye kadar geçecek sürenin faizine ne, oldu? Bunu düşünmenin iki yolu var. Bana vade geldiğinde 1000 dolar ödeyecekler. Ama belki ben bu tahvili alırken sadece 500 dolar ödemiş olabilirim. Yani düşündüğünüz zaman faiz otomatik olarak eklenmiş oluyor. Yani bu tahvili almak için 500 dolar ödediysem ve bana 5 yılın sonunda 1000 dolar geri veriyorlarsa faizi de ödemiş oluyorlar değil mi? Onlara verdiğimden daha fazlasını geri veriyorlar. Sonraki videolarımızda bu ve bunun gibi faiz hesaplamaların üstünde duracağız. Şimdi. Bana tahvili elimde tuttuğum için belirli bir kupon faizine göre düzenli aralıklarla ödeme yapmıyorlar bu tahvilde. Tahvilin nominal değeri neydi? Kaç dolar yazıyordu tahvilin üzerinde? Evet, şirket bana borçlu olduğunu ve vade sonunda bana 100 dolar ödeyeceğini yazmıştı tahvilin üzerinde. Vade sonu değeri 100 dolar olan bu tahvili daha düşük bir bedelle satın alıyorum. Aradaki fark da benim getirimi oluyor. Vade sonu değeri 100 dolar olan bu tahvili daha düşük bir bedelle satın alıyorum ve aradaki fark da benim getirimi oluyor. Bu tip tahvillere kupon faizi 0 olan tahviller deniliyor. Sıfır kuponlu tahvil veya daha yaygın kullanımıyla viskontolu tahviller deniliyor. Biliyorum finansal terimleri biraz sık kullanmaya başladım ama bu terimler birazdan daha anlamlı hale gelecekler. Yani sıfır kuponlu tahviller, vade sonunda paranızı aldığınız, aradaki dönemde ise faiz ödemesi olmayan tahviller. Faiz kazancınız, tahvili alırken ödediğiniz tutarla, tahvilin vadesi geldiğinde size ödenen tutar arasındaki farkın içinde. Evet, sanırım biraz fazla ileriye gittim. Önce kupon faizi nedir onu açıklamalıydım aslında. Kupon faizi demek şu demek. Bu şirketin size sattığı tahvil için ne kadar faiz ödeyeceği demek. Tahvili ihraç ederken, şu kadar borçlandım, borç aldığım parayı şu tarihte geri ödeyeceğim, yani vadesi şu tarihtir, kupon faizi şudur, faiz ödeme sıklığı budur gibi bütün bilgileri açıklarlar. Sıfır kuponlu tahvillerde getirinizin ne olacağını hesaplamak için ne kadar yatırdım, ne zaman geri alacağım ve ne kadar geri alacağım deyip hesaplama yapmanız gerekiyor. Belki de bono ve tahvillere ilişkin faiz hesaplamaları hakkında yeni bir video serisi hazırlasak iyi olacak. Kupon faizi %6. Demek ki nominal değer üzerinden her yıl bana %6 ödeyecekler demekten daha zor bir hesaplama bu. Sıfır kuponlu tahvillerde getiri bulmak için hesaplama yapmanız lazım. Büyük resme geri dönersek, hisse senetleri ve tahviller. Hem tahviller hem de hisse senetleri borsada veya ikinci el piyasada işlem görüyorlar. Bu, borsada işlem gören bir hisse senedi olsun. Muhtemelen bunu önceden duymuşunuzdur. İnternetteki değişik sitelerde, sayfalarda hisse senetlerinin işlem fiyatlarını bulabilirsiniz. Tahviller de borsada ve ikinci el piyasada işlem görüyor. Maalesef tahvillerin hepsi için fiyat alabileceğiniz internet siteleri ise daha kısıtlı. Bloomberg ve Reuters gibi online finansal sistemleri kullanıyor olmanız gerekebilir. Bence tahvil fiyatlarının tümünün her yerde yayınlanmamasının bir sebebi de şu. Tahvil alım satımına aracılık edenler fiyatlama konusundaki şeffaflığın artmasını pek istemiyorlar diye düşünüyorum. Ama sonuçta tahvilde aynı hisse senedi gibi alınıp satılıyor ve bir menkul kıymet, menkul kıymet alınıp satılabiliyor. Bir fiyatı var. Ama sahiplik hakkı olarak düşündüğünüzde tahville hisse senedinin arasında çok önemli bir fark var. Eğer elimde 1000 dolarlık bir tahvil varsa bu tahvil şirketin benden borçlandığını gösteriyor. Ya da benim şirkete borç vermiş olduğumu. Aynı şey. Ve bilanço da burada gösteriliyor. Ve şirket iflas etmediği sürece bana bir miktar faizi ve ana paramı geri ödeyecek. Eğer şirketin hisse senedine sahipsem, bu hisse senedi benim şirketin bir kısmına sahip olduğumu gösteriyor. Hisse senedi iyilik hakkı verir. Tahvilde ise şirkete ortak değilsiniz, sadece şirketten alacaklı konumundasınız. Şirketin hisse senedine sahip olduğumda, yani sermayedarlardan, ortaklardan birisi olduğumda, şirket bana şu kadar para ödeyeceğim diye söz vermiyor. Sadece diyor ki, bak sen bu şirketin hissedarısın ve şirket sahiplerine ne ödüyorsak sen de hissen oranında bunu alırsın. Yani eğer bu şirketin işleri iyi gider ve değeri çok yükselirse, iyi giden işlerimiz sayesinde çok kâr eder ve bunu temettü olarak dağıtmaya karar verirsek, sizin de alacağınız budur, diyor. Temettü nedir? Tabii temettü nedir? Ortaklara dağıtılan kar payı diye tanımlamak uygun olacak sanırım. Eğer bu şirketi satarsak, satışta oluşacak fiyat sizin için de geçerli olacak. Ve eğer şirket iflas ederse, siz de iflas edersiniz. Aslında burada ilginç bir soruya geldik. Eğer şirket iflas ederse neler olur? Bir örnek yapalım. Diyelim ki, şirket iflas etti ve insanlar artık o şirketin işlevsel olmadığına, yani iş yapamayacak hale geldiğine karar verdiler. Düşünürseniz, aslında iki çeşit iflas var. Birisinde, işleriniz aslında iyi gidiyor ama ödeyemeyeceğiniz bir borç yükü altındasınız, yani bilançonuzun bu kısmını yeniden yapılandırmanız gerekecek. Diğer iflas türü ise tasfiye etmek. Tasfiyede diyorlar ki, bu şirketi yaşatmaya çalışmanın hiçbir anlamı yok. Tüm bal varlıklarını satalım gitsin. Şimdi size iflasa giden bir şirkete ilişkin bir sorum var. Şirket iflasa gidiyor. İnsanlar varlıklarını paraya çevirmek istiyor. Diyelim ki aktifinizde yer alan bu varlıkları tasfiye ettiğinizde elinize sadece 8 milyon dolar geçiyor. Sorum şu. Sizce bu 2 milyon dolarlık fark kimden çıkacak? Tahvilleri elinde tutan alacaklardan mı, yoksa hisse senedini elinde tutan sermayedarlardan mı? Kimin parası daha önce buharlaşıyor? Ya da diyebilirsiniz ki, hangi grup parasını geri alma konusunda öncelikle? Konuyu şimdilik burada bırakıyorum. Belki ileride iflas konulu bir video hazırlayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.